Hayır. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Adım Nuray Şahin Türk. Uşak Neva Mısırki Derneği'nin Aynı zamanda Ertuğrul Gazi, Anadolu Proje İmam Hatip müzik öğretmeniyim. Evet, bugünkü konser ne üzerine olacak, ne amaçlıyorsunuz? Evet, bu konserimiz bizim geleneksel bahar konserimiz. Her yıl verdiğimiz bir konserdir bu. Düzenli olarak her yıl bahar konserleri veriyoruz. Ama bu konserin özelliği şu büyük Anadolu depreminde çok canlarımızı kaybettik. Onun acısını hala yaşıyoruz, hissediyoruz. Bu yüzden de biz nasıl faydalı olabiliriz düşündük. Sanat kanalıyla, sanat adına deprem yardım konseri düzenlemeyi düşündük. Parıl bir konser yaptık. Konserin tüm gelirlerini de ...Tepremzede bölgesine göndermeyi düşünüyoruz. Konserde ne tür müzikler söylüyorsunuz? Konserimiz iki bölümden oluşuyor. Hemen ben de şuradan e, bakayım. Birinci bölümde uşak makamında şarkılar var. Uşak aşıklar demek biliyorsunuz. E, i̇kinci bölümde de e, rast makamında şarkılarımız var. İlk defa demeyeyim, e, daha önce yıllarda da yapmıştık... E, ...fasıl şeklinde yapacağız konserimizin ilk bölümünü. Yani arda arda şarkılar peşi sıra gelecek hiç ara vermeden. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada sizlere de Egem TV kanalında çalışan tüm arkadaşlara da bizlere destek olduğunuz için, haberimizi yaptığınız için çok teşekkür ediyorum.